Arasından herkese merhabalar. Hakan Bengüç, Sen Yola Çık, Yol Sana Görünür kitabından daha önce bahsetmiştik. Sıradaki kitabımız bu diye. Bu haftaya nasip oldu. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de Şebi Alus programımızın üzerine denk gelmiş oldu. Evet. Enteresan oldu. Bu aralar Mevlana Hazretleriyle bayağı içli dışlı olduk. <gülüyor> i̇nşallah hakkındaki yanlışları düzeltmek gerekir. Amin. inşallah. Çok uzatmadan... Hemen ben konuya gireyim. Abi kitabın ilk başında bu 11. sayfada kitapla ilgili genel yorumlara yer verilmiş. 20 Üniversitesi kurucu rektörü de şöyle bir yorum yapmış Hakan Güç ve kitapla ilgili. Hakan Mengüç 21. yüzyılda sufi felsefesinin öncülerindendir. Burada ben... Sufi felsefesi kelimesine takıldım. Aynen, başka bir yere takılacak halimiz yok. Bunun bir kurucu rektörün ağzından duymak acı bir durumdur. Çünkü e, bu insanların bir üniversitenin kurucu rektörü olmaları hasebiyle hayatın içindeki ana ertel bilgilerden çok detaylı bilgi sahibi olduklarını inanırız. Çünkü kurucu rektör diyorsunuz yani, bir okulun temellerini kuran adamdan bahsediyoruz. Sufi felsefesi diye bir şey mümkünatı olmayan bir durum. Ki kitap içinde hiç mesela tasavvuf <gülüyor> anlayışı diye bir cümle görmedik. Görmedik. Sufi. Bu su biraz hani biz şey bir aruzda anlattık ya masonik anlayışın ve yurt dışındaki Rumi anlayışa bakış tarzının sufi kelimesiyle birleştirilip sufizm özellikle yurt dışında pek çok akımın içerisinde belirtilen bir tavırdır ama sufiizm dediğiniz şeyin içine Hinduizm, Budizm, Şintoizm, Taoizm bütün bunları katabilirsiniz. Yani İslam'da olmayan mistik düşüncenin hayattaki karşılığını bulma çabasına Sufizm denir. Ancak İslam'da bu yok. Bir parça yazarın Buyurun. kaleminden okuyalım. Eyvallah. 13. sayfada ön sözde. Çocukluğumdan beri Sufizm ve tasavvufla ilgileniyorum. Tas Sufizm ve tasavvuf. İkisi farklı, yani şeyler farklı şeyler mi? İyi, bunu ayırması güzel. Tasavvuf felsefesiyle büyüdüm. Onun da felsefesi var. Bu mümkün değil. Yani bunu defaatle anlatıyoruz. Hatta bir üniversitede Allah nasip ederse bu konuyla ilgili tek başına bir ders yapılabilir. Çünkü tasavvufla felsefenin birleşebilme ihtimali yoktur. O yüzden kitabın kapağındaki cümle bu. Sen yola çık, yol sana görünür. İşte bu felsefecinin cümlesidir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisidir, Müslüman zaten yoldadır, yol ona görünmez, yolun içindedir zaten. Dolayısıyla bu felsefi cümlenin çıkıyor olması, felsefik bakış açısının bir mecburi kavramsal karşılığıdır. Dolayısıyla daha kitap başından teknik olarak berbat bir noktadan olaya bakmaya gayret ediyor. Bir gün oturdum ve Mevlana eğer çağımızın insanları için elzem şekilde lazım gelen 21 tane kural hazırlasaydı bunlar acaba neler olurdu diye düşündüm ve bu konu, bu konu üzerine yaptığım derin bir meditasyon tefekkürden sonra 30 tane kural saptadım sonra bunları 21'e indirdim. Yani aklıma şu geldi tabii ki benim büyük hadis muhaddislerden İmam Davud'un yapmış olduğu böyle bir ibare var. 300 binden fazla hadis-i okuyup sonunda 4 hadisin hemen hepsine hitap eden özelliğini beyan ediyor oluşuna da bir ibaresi var. Ama sizin bu ibareyi kullanabilmeniz için İmam Davuz seviyesinde olmanız lazım. Dolayısıyla burada o da 21'e indirmiş. Eyvallah ne olduğunu göreceğiz ama meditasyon ve tefekkürü bir arada ifade etmesi yine teknik açıdan Çıkmak sokağın çocuklarından biri olduğuna dair bir ibaredir Sonrasında birinci kuralda... Evet. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardır başlığıyla başlıyoruz. Bıktığımız bir cümle. 16. sayfada bir anısından bahsediyor. Ee, İspanya'ya gitmiş, arkadaşlarıyla deniz kenarında oturmuşlar, işte sohbet ediyorlarmış. Derken bir İspanyol yanlarına gelmiş, Türkçe öğreniyormuş. Hı hı. Ondan sonra... Şöyle devam edeyim kitaptan. İnanamıyordum şu konuştuklarımıza. Dünyanın bir köşesinde sakin bir adanın ıssız bir koyundaydım ve bir İspanyol Sufi Akademi'nin kurucusuna Rumi'yi biliyor musun? diye sordu. Burada da öyle bir ego vurmuş ki Müthiş yani, bir ego. Sufi başında. Akademi'yi kuramazsınız. Şöyle Kıbrıs kendisi, Üniversitesi'nde kendisi bir Kıbrıs, kursu açmış. Bir kursu açmış sufi bir akademide Sufi anlayışı Akademik olarak ele almak mümkün değil. Zaten bu alanda tasavvuf var. Tasavvuf akademileri var. Akademilerde tasavvuf kursları zaten var. Bu kursun içerisinde sufi diye bir şey adlandırmaya kalkıyorsanız, birden fazla dinsel anlayışı aynı pota içerisinde eritebilir miyim duygusuna kapılmaya mecbur kalırsınız. Bu duyguda günü sizin sonunda bu cümleyi size kurdurtur ki bu da bir... Kitabın başları aslında teknik hatalarla dolu. İnşallah kitabın sonuna doğru gelirken bunlar sadece birer hata olarak kalır da insanları zehirlemeye İnşallah. tarzında olmaz diye ümit ediyorum. Sonra yavaş yavaş işte kavramlar üzerine Kavramları gitmeye gidiyor. başlıyor. Mesela 20. sayfada azimli insanlar mükemmeliyetçi değildirler. Evet kusurların ayrıcalıklarından faydalanırlar. Ellerinden gelenin en iyisini yaparlar ve başkalarının da ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına fırsat verirler diye devam ediyor. Sonra hırslı insanlarsa işbirliği yerine rekabet ve strateji inşa ederler. Yani devam edebiliriz ama ben burada stratejik kelimesine takıldım. Strateji hırsla ilgili bir durum mu yoksa Müslümanın stratejisi olmaz mı? Tam tersine hırsla alakalı bir şey değil. Hırslı insanların stratejileri olmaz. Taktikleri olur. Günü kurtarmak isterler. Aniden işi kotarmak isterler. Müslümansa stratejik planı zaten kendisine verilmiştir ekseriyetiyle. Stratejinin içerisinde bir strateji daha kurarak en iyisine ulaşabilme, niyetin en güzelini elde edebilme kaygısı içindedir. Ancak Sufizm'de önemli bir kavram vardır. Eğer siz, Hinduizmin getirdiği Sufizm anlayışının bir adamı olmak, eleman olmak istiyorsanız işte burada tam İngilizlerin istediği vur ensesine al ağzından lokma tarzında olmasını istiyorsan hırslı adamın stratejik olduğunu beyan ederek genç insanların stratejiden uzak, taktiksel planlarla günü kurtaran ve tamamen sessiz davadan çok uzak bir tipoloji olması istenir. Burada da o tipolojinin ilk adımları atılmış. Hele ki bunu Girna Amerika, Amerika Üniversitesi'nde yapıyor olması gerçekten o da artık dinleyicinin e, anlayışına bırakalım. Söylediklerini şöyle tamamlayayım o zaman. Demem o ki sevgili arkadaşım hırsla değil ama azimle aramaya devam ettiğinde karşına mucizeler çıkacak. Şimdi birinci nihan <gülüyor> olarak... Hani kitap boyunca hep hikayelerden ve kıssalardan dem vuruyor ve her seferinde bizi bir mucize, bir peri masal anlayışına sokmaya çalışıyor. Şimdi bak çok önemli bir mesele var. Bir, İslam'da hikayecilik yoktur. Mesnevi'nin yazılmış olan, Mevlana Hazretleri'nin yazmış olduğu divan kendi üzerinden ders yapılabilir değil, içinden şahsi dersler çıkartılarak yolculukta karşılaşılacak problemlere karşı... Böylesine büyük bir zatın bulduğu çözümlemeleri kendi hayatını uyarlama çabasından ibaret olarak ele alınır. Ancak sizler azimle aramak diye bir şeye takılırsanız size şunu söyleyeyim. Bir Müslüman bu çağda hala ben bir şey arıyorum diyorsa bu felsefenin ne yazık ki göbeğine düşmüş bir garabeti beyan eder. Çünkü hep biz bütün programlarda söyledik felsefeci arar, ararken aç kalır. Aç kalırken ölür, geberir. Bak geberir ve gebersin de. Çünkü İslam'da benim arayacağım ne kalmış? Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyyesi, hayatı, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Allah'ın ya da ulemanın yaşadığı çağlarda önceden görülmemiş problemlere karşı söylediği beyanatlar ve çözümler ortadayken benim bugün aradığım hiçbir şey yok. Ben bugün her şeyi bulmuşum. Sadece bulduklarımı bir araya getirip üst üste koyarak benden sonraki nesillere aktarımı nasıl becereceğim? Bugünkü neslin bozulmasını nasıl engelleyeceğim? Zaten strateji bu. Bundan hariç bir hikaye yazılacak durum yani ortada bunu ortaya gayret koymaya gayret etmek şudur bakın. Agnostik bir İslam anlayışını bu millete enjekte etmek istiyorlar. Yani şu... E, Namaz 5 vakit mi? Evet. Bu namazı daha fazlasını kılmak gerekir mi? Bilemiyorum. Halbuki hadis var. Bolca namaz kılmak üzerine teheccüdünden, evvabininden, duhağından nereye gidiyorsan git. Abdestinizi aldığınız için dahi bir şükür namazı var. Bir agnostik İslam anlayışıyla günün sonunda deistik bir anlayışa doğru Müslüman gençleri sürüklüyor olmanın bir gerekçesidir bu. Sen buradan o zaman şöyle bağlayayım ben de. Daha önce hatırlıyorsam bir okyanus metaforu geçmişti 35. sayfada. Eyvallah. Şu hangi kitaptaydı sanırım Freud'taydı. arkadaşın evet. Arkadaşına evet, evet, evet, evet, evet. şeyde. Burada da bir okyanus metaforu geldi de. Hayat kontrol altında tutulamayacak kadar sınırsız ve sonsuz ihtimaller silsilesinde dalgalanıp duran kocaman bir okyanustur. Allah Tam Allah. Tam agnostik. Allah Allah. Bakış açısına doğru. Cenab-ı Hak bizi okyanusun ortasına atmış, kimsesiz bırakmış. Cümlenin devamı çok enteresan bak. Hal böyleyken diyor. insanın hala adım adım planlar yapması, aklınca hesaplayabildiği ihtimalleri kontrol altında tutmaya çalışması sana da karikatürize görünmüyor mu? Hayır bir şeyleri kontrol atmaya çabası değil bu. Yoldan bahsediyorsan okyanus benim düştüğüm bir garibanlık değil. Ancak okyanus belki... Hakikaten ifade edilmek istense ham denizin ibaresiyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetini anlayabilmek için benim ümidim olur. O ümitte bilirim ki o dalga, o rüzgar beni gitmem gereken limana götürecektir. Seni ise burada sonsuz ihtimallerden bahsediyor 1. İslam'da sonsuzluk yoktur. Matematikte ihtimal yoktur. Matematikte hala ihtimalin varlığı bugünkü matematikçilerin hala çözümlemeye uğraşıp da çözemedikleri formüllerin çözebilmeleri için ihtiyaç olundukları sonluluk kavramı ile ilişkilidir. Bir başka Aynı fizikteki rastgelelik gibi. Aynen, mümkünatı yok. Ne rastgelelik mümkün, ne ihtimal mümkün. İkisi de mümkün değilken mümkünmüş gibi iddiasını sunup çocuklarımızı imkansız bir hayatın içinde Sal kendini. E ara ara diyordu. Tarafı şu, hani fizikçiler ve matematikçilerle konuştuğunda bunu terimsel anlamda kullandıklarını ve aslında bunun rastgelelik değil. Evet. Henüz bulamadığımız için bu evet. şekilde ablan dediklerini biliyoruz. Ama ders öyle Ama yapmıyorlar. Aynı şekilde Hakan Ben Güç gibi kişisel gelişimciler evet. de buradan yola çıkıp çok başka yere götürüyorlar. Ne yazık ki. 37'de yaşam sanatınız vermiş. Oh, hadi bakalım. Sana. Yaşam sanatı nedir bilir misin? Bilmiyoruz. öğrenelim bakalım. Nasıl yaşamak gerektiğinin bilgeliğine sahip olmaktır ki, bazen koca bir ömür bunu arayıp durur insanlar ve sonunda bulamadık der çoğu. Halbuki öylesine basittir. Ama uygulamasında zihinsel engeller ortaya çıkar hep maalesef. Yaşam sanatındaki ustalıklarını hiç kaybetmeyenler kimlerdir biliyor musunuz? Çocuklar ve hayvanlar. Eşsiz ustalardır her biri. Yaşam sanatının en kıymetli bilgeleri. İkisinde de kontrolcülük saplantısı yoktur. Hı hı. Çünkü izde nefsen mahiledir. İste nefsen mahiledir. Bunlar bunlar yeni nesil tasavvufçular. Tasavvufu satmaya çalışıp sattıklarından para elde etmeye çalışan galibanlar. Bu tayfanın tamamında bu anlayış, para kazandıran bir anlayış. Çocuk da nefsen mahiledir, hayvan da nefsen mahiledir. Nefse, nefse enmandan çıkan sanat ortada. O sanatın bana verdiği hiçbir şey yok. Masumiyet dese anlayacağım. Sanat diyorsan dur. Sanat değil bu. Az önce pazarlama dedin ya. Bak 39'da ne buldum. Eyvallah. Bırakın olduğu gibi gelsin son cümle. <gülüyor> o da ne biliyor musun? Hani biz. E... Bu Sezen Aksu'nun şarkı sözü değil miydi? Bırak olduğu gibi gelsin hayat. Yok yok. Müthiş psikolojinin bir kitabını Orada da vardı. Almıştık. Yine onların bir kitabı. Hı hı hı. Bırak olduğu gibi gelsin diye farklı bir kitapları farklı daha bir var. Farklı bir kitapları daha var. Biz siteyi i̇şte almıştık bunlar... hele. Seni yoran Şimdi her şeyi bırak. Ben bu kitapları girmeden önce korkuyordum. Hani genç kardeşlerimiz bu kitapları okuyorlar, üzülürler, kızarlar falan diye ama bir fark ettim ki bunlar bir çete olmuş. Bu çetenin 10-15 tane elemanı var. Burada kısaca anlatayım. Muhtemelen muhtemel elemanlar bak, içinde bu he, adam. Bu elemanlar önce kitap yazıyorlar. Sonra yazdıkları kitaplarla bir konferans planı hazırlıyorlar. Konferans planlarının her birisini belediyelere 20.000 liraya, 50.000 liraya, 100.000 liraya satıyorlar. Kendileri para ödeyerek yapıyor yani. Ay, hayır, para, para alarak, alarak yapıyorlar. Oo. Ve aldıkları paralarla her yıl 1-1.5 milyon lira civarında ciro elde edip, 500.000'den başlayan 1.5 milyonlara varan ciro edip artık sene sonunda nerede tatil yaptıklarını da... Paylaşırlarsa, gerçekten İslam mı bu yoksa milleti tokatlamanın yeni bir yolu mu, onu bir öğrenmemiz lazım. Ee, yani okudukça ben bayağı bir... Oldukça kötü bir kitap, çok okunması bir kitap değil. Biz çok kıymetli kitapları okuyunca ya da kıymetli batı felsefesinin Mücadele edebileceğimiz fikriyatıyla uğraştığımız kitapları okuduğumuz için bu kitaplar hakikaten okunmak için değil. Yani, eziyet gibi geliyor. Gerçekten normal. eziyet geliyor. Bak 54. sayfaya geçiyorum arada. Yani konuşacağımız şeyler vardı genelde tekrar Eyvallah. konuşacağız. Eyvallah buyurun. Çocukluğumdan beri öğrenerek biriktirdiklerimi hiç hesap kitap yapmadan hmm. ki yapmışsın görüyoruz. Hesabı yapmalıysan... Cömertçe paylaşıyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> ...başkalarının hayatlarına iyilikle dokunuyorum. Ya bu kadar ego ile tasavvuf olması çok enteresan değil mi? Ben aynı egoları nerede görüyorum? Bunların ekiplerinde. Kitapta hiç nefs-i bahsetmiyor. Hiç tekamülden bahsetmiyor. Şeyh kesinlikle yok. Bu aralar bu tarz, tarz kendi hayatlarını var. anlatıyorlar. Bir tanesi var sürekli hastanede yaşadığı olayları anlatıyor, bir tanesi var. Örtü kalbimde diyor, Cemal Lusargut diye özellikle onun ismini veriyorum. Diğerlerinin ismini vermiyorum, şaşırıp kalırsınız. Çünkü cübbesini sarın takıp da bu işi yapanlar da var. Ee, çok modernize takılarak bu işi yapanlar da var. Sebebi bizim Müslüman gençlerimizin klasik İslam eserlerini okumamış olmalarıdır. Klasik İslam eserlerini okumayan adam bu kitabı okuyunca etkilenir. Bu kadar neden ego vurgusu yaptık dersek de şurayı okuyayım. Işığın çoğalmasına destek olur ki aydınlık günlere emek vermiş olmanın gururu, mutluluğu ve tatmini paha biçilemez. Bir yaşam gayesi seçemediğinde diğer her şey anlamsızlık, anlamsızlıklar cehennemidir. Ne sabah erken uyanmanın bir anlamı vardır. Ne bütün gün çalışmanın. Ne de zorlu yaşam koşullarına para yetiştirmeye çalışmanın. Sanırım kendi hayat hikayesi burada. Kendi hayat hikayesini anlatmış. Yani burada paylaşım değil ki. Bakın anlatamadığımız bir şey var bu insanlara. Gayrı Müslümler paylaşır. Müslümanlar paylaşmaz, verir. Paylaşmakla vermek aynı şey değil. Şöyle anlatayım kıymetli kardeşim. İslam'da sadaka, İslam'da vermek... İslam'da cömertlik bu suyu içebilecekken senin suyun bitmişse buyur kardeş iç demektir. Gayrimüslim için durum şudur. Eğer insani özelliklerini hala üzerinde taşıyorsa, tam materyalist olmamışsa ya Berat'cığım sen şunun yarısını iç ya da şunu sana dökeyim. Yarısını da içmez aynı bardaktan suçmuyorlar ya. Buradan dökeyim dersin yarı yarıya bununla paylaşmak denir. İslam'da paylaşmak yoktur, İslam'da vermek vardır, kendinden vazgeçerek vermek vardır. Ben bir şekilde bu susuzluğumu atlatırım, kardeşim susuz kalırsa hasta olur demek vardır. Dolayısıyla biz paylaşmayız, biz paylaşımcı bir toplum değiliz. İnşallah da olmayız, gerçek cömertlerden olabiliriz. Bunlar cömert filan değil, paylaşımcı. Çünkü bu gariban çocuklar Batı felsefesiyle büyüdü. Paylaşımcı Bunlar da İslam düşüncesiyle büyümedi. Bunlar tacir. Abi bu tacir. Ayrı mesele. Neyse 77'ye geçiyorum ben abi. Burada böyle çok güzelmiş gibi gelen bir cümle evet. var. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Neye? İlk defa bu tarz kitapları aldım, çocuklar motivasyon kitabı ne okuyorlar diye gerçekten yanlış, mecburen yaptığımızı fark ettim. Ama yapmamızda da iyi şeyler oldu. Ya şöyle bir durum var, neye başlayayım kardeşim? Hiçbir çözüm yok, hiçbir karşılık yok. Yola çık, etrafına bak ne için. Bunların tamamı bunlar. İslam dünyasında yeni bir felsefe yazmaya çalışıyorlar ama i̇mam Gazali Hazretlerinin tırnağının arası bile olamadıkları için... ...batı dünyasının yazmış olduğu son dönem... ...komedi ve ortaokul seviyesi kitaplarının Türkçesi bu. Bu galibi... kitabı var ya iki saatte yazarsın... ...hepsi zaten Instagram, Facebook'ta var. Ben bu kitaba para verip de okuyup da bundan etkilendiğini söyleyen adama acırım. Bunu mesela gidiyorsun... DNR'da duruyor bu kitap ya. Duruyor duruyor. DNR'da ya, çok satanlar da duruyor. Ben DNR'a acıyorum. Sen ne kadar berbat bir şirket olduğu için bunu oraya koyuyorsun. Hangisinde yok ki? Ya abi şöyle bir şey var. Bir sonraki hafta el alacağımız batılı bir motivasyon kitabı var. O batılının ele aldığı kitabı konuşurken bak orada mesela bunu ele alacağız. Kim abi? Metheik Rahatlama Kitabı. Bak bu kitabı okurken göreceksiniz bununla bunun farkı. Bunun içinde de yanlışlar olacak, değerlendirmemiz gereken yerler olacak ama biz dahi bu kitabı konuşurken boş konuşmayacağız. Biz bu kitabı konuşurken de boş konuşturmuyor herif bizi. Sorma daha kötüsüne biliyor musun? Geçen hani kitapçıya gittim böyle gözüme bir şeyler çarpar mı diye yerlisinden yabancı sana hepsi şu sen yola çık yol sana görünür isminin muadilleriyle dolu yüzlerce doğru, kitap doğru. Çok var. Satıyor, popüler. Abi bütün isimler hepsinin aynı. Evet, Kapağına hepsi... bak. İçi de aynı. İçi de aynı, dışı da aynı, hepsi aynı. Bu kadar çok bu kitapların satmasının sebebi ne? <gülüyor> sebebi şu güzel kardeşim. Kendi klasiklerini ve kendi temel bilgisini almamış olan bir adamı eğlendiriyorsun. Bu eğlence kitabı. Bunlar ancak ya sahilde bile okunmaz da kitap okumasını bilmeyen adam bu kitabı okur ve kendini kitap okuduğunu zanneder. Bu kadardır. Çünkü içinde Mevlana Hazretleri ile ilgili de bilgi yok. Yok. Yani buradaki yok. 21 kural nedir? O kurallar da yok. Hani desem ki almış Mevlana Hazretleri'ni incelemiş 21 tane eseri çıkardığının iddiasının karşılığı olsa gene öpüp başıma koyacağım. İçinde sözleri yok. Sözlerinden yola yok. yani kendi anladığı öğretileri var. Kendince Hayır. Felsefi, kendi uyduracağı şeylere Mevlana kılıf Hazretleri'ni kılıf yapmış. Aynen öyle. Bu kadar basit. Ben 89'a geçiyorum, 11. kural. Evet. Küsmek ve darılmak için bahaneler ar aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Çareye gerek yok ki sevmek doğal olandır. Çare hastalıktır. İçimizdeki... Sevmek bir hastalık mı? Sevmemek bir hastalık mı? İçimizdeki çocuğa takılmış burada. Hı. En son anlatıyor, anlatıyor işte şöyledir, böyledir. İçinizdeki çocuk dediğiniz şey... Bir türlü değişmeyen ve hiç değişmeyecek olan sonsuz sevgimizdir. Ya bu nefs değil miydi? Bu nefs de bu içimize çocuk sokanı bir gün bulup onu konuşalım ya. İçimizdeki çocuğu öldürmeyelim filan. Yani nefsin adı ne zamandan beri bu kadar şey oldu? <gülüyor> çocuk oldu. Çocuk oldu. Hayvandan ha... Bak Allahu uzunca bu nefs-i emmare hayvandan aşağı diyor. Bunlar bunu döndürdü, içimizdeki çocuk yaptı. İçimizde böyle bir çocuk yok. İçimizde bizden... Hayvandan daha aşağı bir yaşam sürmemizi isteyen bir nefis var. Bunun ne alakası içimizdeki çocukla? Şöyle kendi verdiği hikayeyle de onu belgeleyelim Buyurun. o zaman. Mert diye bir çocuk var işte. Eşiyle arasında anlaşmazlıklar var. Sonra birisiyle karşılaşıyor falan. Bu adam karısı, fakir bir adam. Karısına e, hediye olarak çikolata götürmek istiyor doğum gününde ve para istiyor. Bunun için dileniyor. Daha sonra işte hani... Nasıl? Bütün hikayeyi okumak istemiyorum çünkü bunu uzun uzun bakıyor. <gülüyor> e, Mert de ben hani her şeye sahibim karıma her şeyi veriyorum her imkanı sağlıyorum ama mutlu olamıyoruz. Sen karına bir çikolatayla nasıl mutlu edeceksin diyor ve adam ona şeyler vermeye başlıyor. E, öğütler vermeye başlıyor. Bir kadına değerli olduğu nasıl hissettirilir ki diye soruyor Mert. Her kadının içinde küçük bir kız çocuğu vardır. O küçük kızı ne kadar çok sever ve ne kadar çok mutlu edersen o kadın o kadar mutlu olur. Ne güzel. Nasıl yani diye soruyor. Küçük kızlar neden hoşlanır bir düşünün. Beğenilmek, ilgi görmek isterler, güzel olduklarını duymaya bayılırlar, prenses olmaya hayal ederler, sürprizlerden hoşlanırlar, şımartılmayı arzu ederler, iltifat beklerler. Ben 50 yaşındaki karıma küçücük bir kızmış gibi davranıyorum. Ona bebeğim diye hitap ediyorum. Evet. Mert'in aklı karışıyor. Benim karım çok ciddiyidir. Küçük bir kız çocuğu havası yoktur onda diyor. Adam da sen öylesen. Küçük kızlar büyüdükleri zaman sevgi ve ilgi istemeyi utanırlar ama beklerler. O küçük kızı mutlu ettiğinde karşılığını fazlasıyla alırsın. Zaten karısı mutlu olmayan erkek huzuru saadeti bulamaz. Evet. Ben görüyorum ya çevremde bu bebeğim, canım, cicimlerin 3 ay sonra ben ne hale geldiklerini. Ona takılmıyorum. İstediği gibi hitap etsin karısıdır da. Yani bundan daha büyük bir aşağılamak var mıdır karşındakinin? Bu He, birinci bu... nokta. Ee, şu zaten heh, o küçük kızı mutlu ettiğinde karşılığını fazla alırsın kelimesi ne demek? Sevgide bu var mıdır? Bu sevgi değil Beratçığım. Bu yatak odası hikayesinde başarılı olabilme yolunları anlatmış. Yani Tavucu Sevişme kitabında bulabilirsiniz bunların karşılıklarını orada bulmanız mümkündür. Bu e, Müslüman bir hanımefendinin ve bir beyefendinin birbirlerini mutlu ederken birbirlerinin ruhlarında gösterdikleri ilgiden çıkıp belinin altındaki düşüncenin bir karşılığıdır, oldukça uyuzdur. Bunu kitapta karısını çok seven Güya ne? ve ona bir hediye almak için dilencilik yapan e, Güya öğretici ve ders verici bir adam hmm. olarak anlatıyor. Mert eve gidince de bunları uygulamaya başlıyor. Meyve tabağı hazırlıyor, ikram ediyor. Bunlar dünyanın en şanslı meyveleri diyor karısına verirken. <gülüyor> Karısı bakmıyor bile. Üsteliyor sonra, sorsana niye? Niye diye soruyor Zoraki. Çünkü dünyanın en güzel tat ve en tatlı kadınının midesine gidecek bunlar. Senin sevdiğin meyveler hepsini senin için aldım. Sonra yere diz çöktü. Cezam neyse razıyım fakat seni, seni delice seven bu adamı kendinden mahrum etme. Karısı tatlı bir kahkaha attı, hoşuna gitmişti sanki kocasının bu tavrı. Yani kadın erkek arasındaki ilişkiyi bu kadar adi ve ucuz noktaya getirme ayrı bir konu. Bir gün dönüp bununla ilgili yazmış olan kitaplarıca ayrıca ele almak gerekliliği ayrı bir değer. Ee, Mevlana Hazretlerinin hayat boyunca anlattığı hiçbir hikayeden bu çıkmıyor. Ve Zaten benim merak ettiğim şey, şey şu. Sözü de bunun kuralı neymiş? Kuralı şuymuş. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine... Sevmek ve sevme için çareler arayız. Zaten bunlar neye bakıyorlar mesela biliyor musunuz? Bu yeni neslin, bu Hakan Mengüç gibi çocukların derdi şu... Karşısındaki kadını çalma peşinde olan zamparalık hikayesi bu. Şener Şen'in zamparalık hikayesinin sufiizm adı altında anlatılma çabası bu. Psikoloji bu hikayeye hiç mi? psikolojiye gitmiyorum Berat'cığım. Ee, e, e, izleyicilerimizden özür diliyorum, bunun adı zamparalıktır. Tamam. Bu aralarda da İslami camia diye tabir ettikleri bir camia var ya, Müslümanlar, bu ve bunun gibi muhafazakar camiye camia, bu ve bu tipler, bu tiplerin eşlerine, dışarılarda, eşlerinin olmadığı mekanlarda nasıl yaşadıkları da ortada. Batılları da daha beter hale getirmiş durumdalar. Şimdi dönüp, yaşadıklarının masumiyet kalinesini elde etmek için bu kitapları yazıyor olmak oldukça acı verici. Bu biraz da hani etrafta sosyal medyada falan devamlı paylaşılmaya başladı ya nasıl evlilik teklifi aldım, doğum günüm nasıl kutlandı? Çok zaman, acıyarak birkaçını seyrettim. Başı örtülü kızlarımızın erkeklerden nasıl teklif aldıkları, erkek kocalarıyla nasıl bir güzel günler yaşadıklarını Instagram'da paylaşmaları. ben. Bütün genç kardeşlerimden özür diliyorum. Kendi fotoğrafını Instagram'da paylaşan, kadın ve erkek de ayırmıyorum bu arada. Kendi fotoğrafını, gittiği yerleri, yediği yemekleri, kendinin olduğu fotoğrafları... Instagram'da paylaşan adam... kalitesiz bir adamdır. Ucuz bir adamdır. Benliği gelişmemiş bir adamdır. Bencillik üzerine... Bize hep diyorlar ya Instagram mesela, ben Instagram'dan bilgi vereyim. Ben Instagram'dan kısa videolar çekeyim. Çekilmiş sohbet ve içeriğinde bilgi olan şeyleri vereyim. Eyvallah ama bir kapalı kızımız çıkmış içinde söylediği bir cümle yok. Kocasının Allah'a aldığı bir çiçekle fotoğraf çektirip o çiçeği oraya koyuyorsanız kadın bozulmuş. Erkek yeni aldığı arabasının başında gittiği tatilde yemek yediği kahvaltı masasında fotoğraf mı çektiriyor? Ucuz adam bunlar. Çok ucuz. Yani burada biraz... İslam bu kadar ucuz değil. ...üzerinde çünkü kitabın... ...özetlerinden bir hani. Eyvallah. Ana ...noktalarından biri Eyvallah. bana şey gibi geldi. Hani normalde bir sağlıklı bir yemek düzeninde iki öğün insana yeter ya sünneti seni yerde de böyledir. Bu daha çok... ...tamamen abur cubur üzerinde kurulmuş ve hiç doymayan bir... ...anlayıp e yemek... Şey başladı ...ihtiyacına ya, dönüştürmek. Yemek için yani. bak yemek için şehirler arası gezme olayı başladı ailelerde. Bu ne azmışlıktır. Yani efendim buradan yola çıkacağız, or o ilde bu var, onu yiyeceğiz, öbür taraftan tatlı yemeğe, öbür şehre geçeceğiz. Onun arka sokağında bilmem ne var, bunu yapacağız, bunu yaparken araştırmalar, incelemeler... Allah rızası için siz nasıl Müslümansınız ya? Bu nasıl bir İslam, bu nasıl bir dava, bu nasıl bir bakış açısı? Sonra karşıma geçeceksin, bana Allah Peygamber filan diyeceksin, gülerek seviyorum. Ben adamı zaten şu an Instagram'ına bakıyorum, kendi fotoğrafları varsa kapat geç. Geç yani çok basit. Bir adam olmaz ondan. <gülüyor> tasavvuf anlatıyor ama içinde ne şey var? Bu tasavvufte bu insanlık ne da, yok, var. Yok hiçbir şey var. yok. Sonlara gidebilirsin. Hikaye genç bir öğrenci olarak başlayan adam ancak yaşlandığında çocukları yuvadan uçup sonunda kendi eşini de kaybettiğinde hatırladı benliğini. içindeki diğer insanı, içindeki çocuğu, içindeki bilgiyi, içindeki beni. Yunus Emre'nin şu bir ben vardır bende, benden içeri var ya. Onu tutmuş, sen kendini şeyhisine çevirmiş burada. <gülüyor> Zaten bütün bu tasavvçıları öyle ki. Sana senden daha yakın, daha gerçek, daha dürüst bir rehber, bir bilgi, bir hoca bulamazsın. Bence kitap burada bitmeniz. Sana senden daha yakın, daha gerçek ve daha dürüst bir rehber. Hayır! Size sizden daha uzak, size sizden daha sahtekar, size sizden daha berbat bir önder olamaz. Çünkü olsaydınız o zaman her biriniz şu İslam topraklarında Müslümanların çarelerini çözen birer kahraman olurdunuz. İsimsiz kahramanlar olurdunuz ama siz Instagram'ın ucuz kahvaltı tabakları oldunuz. Başka bir şey olmadınız. Tekrar ediyorum, Instagram'da bir Müslüman adamın, bir Müslüman erkeğin ve kadının kendi fotoğraflarını çekiyor olması onun boş beleş olduğunun hiçbir işe yaramadığının ve yaramayacağının ve yarayamayacağının kesin kesin kesin ispatıdır. Bilgi vermiyorsa, bir şeyi anlatmıyorsa, bir şeyi aktarmıyorsa ve bir şeyler adına insanları yöneltmiyorsa. Şu 98'deki kısmı bir alayım istedim. Buyurun. İçindeki seni nerede unuttuğunu hatırlıyor musun? Bulamazsın inşallah. <gülüyor> Yola çıktığın an, yol seni aradığın adrese götürmeye başlayacak. Yol seninle konuşacak. Yoldaki hmm. işaretleri okuyacaksın. Hmm. Karşına çıkan her insan, insanın ulaşmak istediği sana giden yolda önemli bir rehber olduğunu hmm. bileceksin. Doğru oku işaretleri, yol sana nehri verir sadece, gerisine karışmaz. Tabii, Beşiktaş'ta meyhaneler sokağına çıkıyor o zaman. Yol sana... Nehri verir sadece, gerisine karışmaz. Bu deizm değil mi? Deizm bu. Onu söylüyorum ben de işte. Kah Beşiktaş'ta meyhaneler sokağında gez. Kah Agora meyhanesinin arkasından geç, oradan hapını al, onu kullan. Bir de onu dene mesela. Onu da bir deneyimlemek lazım. 60'ların deneyim kafası bu. Başka hiçbir şey değil. Bugün olmazsa yarın olur. <gülüyor> <gülüyor> Kitap tamamen bunlardan... Ya baksana 13. Kural. Bak bu kurala bak. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara, gözlerindeki perdeyi arala. Abi bunlar bizim eskiden bir sakız şirketi vardı. Hatırlamıyorum. Neydi? Falım mıydı? Falım. Falımın içinden çıkıyordu. İnan bana falımın içinden çıkan cümle bunlar Mevlana'ya ait falan değil. Değil. Ben içinde Mevlana'ya ait bir şey göremedim. Cık. Belki bir iki yerde... Şimdi şu şuraya geldin 101'e kadar uyanamadın 101'e geldin sakız sakız çiğnediğin sakızın içindeki cümleyi görüyorsun e sen bu adama diyorsun ki tasavvuf şeyi açtım Sofi Akademiyi kurdurdum bu adamlara nasıl bir üniversitedir bu nasıl yeni Amerikan gerçi geçti zaten üniversite değil buralar ben şeyi. bir de okuyanlara sormak istiyorum. Yani bu adam hedef kitlesini daha ne kadar aşağılayabilir diye 122. sayfa. Buyur. Zamanı doğru kullanmaktan bahsediyor. Şimdi nasıl yol açıyor bize? Şimdi lütfen kendine şu soruyu sorar mısın? Zamanımı iyi değerlendirebiliyor muyum yoksa ziyan mı ediyorum? Hı. Bunu nasıl anlayabilirsin? Vereceğim soruları yanıtlayarak. Hadi bakalım. Sor abi. Bugün kendini geliştirebileceğin herhangi yeni bir şey öğrendin. Bu kitabı okuyorsam öğrenemedim. Bugün, Bugün bir şey, bir şey şaşırdım, şaşırdım, şaşırdım. sana kitap basmışlar. Bugün korktuğun şeyi yaptın mı? Henüz yapmadım ama yapmak üzereyim. <gülüyor> İçimden yeteni söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün konfor alanından çıktın mı? Konfor aramıyoruz ki. Bugün bedenine iyi baktın mı? Hayır, bedenim, bedenim, bedenim umurumda değil. Bugün zihnine iyi baktın mı hiç umrumda değil eşek gibi çalışıyorum. Bugün sevdiğin insanlarla konuştum mu senin gibi bir adam yüzünden konuşmaya vaktimiz olmadı işte. Gerçi senin yüzünden değil, seni okuyanların adedi yüzünden. Sen de değilsin konu. Seni okuyanların adedi problem. Bakalım zaman nedir sorusunu kime soruyor biliyor musun? Peler Augustinus. Ooo çok sefendim evet. Sorulduğunda ne olduğuna ta tarif edemediğimiz ama sorulmadığında ne olduğundan emin olduğumuz şeydir. Tam bir felsefe. Hiçbir şey yok, cevap yok, soru yok. Ama peder güzel of. söylemiş diyerek. Başından <gülüyor> sağmış bence ya. Çok çok. Akıllı adammış. Şimdi ben sana sonunda bir hikaye anlatacağım. O zaman olay çözülecek. Ben bu kitapların nasıl basıldığını anlatayım. Önce bu adamlar Instagram'da kendilerine minimum 100.000 follower'ı yakalıyorlar bu Kaptını ve buna benzer. Bunu önce bunu tabii şey para vererek paralı adam alıyorsunuz follower'larınıza. Sonra kahvaltı, yemek, güzel sözler, güzel kızlarla bunu geliştiriyorsunuz. Bir de bunların geniş bir çerçevesi var. 15-16 kişi. 15-16 kişilik ekibe dahil oluyorsunuz. Birbirinizi destekleyip büyüyorsunuz. Sonra bu yayın elinden sürekli Instagram'ı takip eden editörler var. Onları da tanıyorum. Onlar size telefonlar arıyor. Diyorlar ki Hakan Bey size bir kitap yazalım mı? Hakan Bey diyor ki ben bir kitap yazabilecek durumda değilim. Ben sadece paylaşımlar yapıyorum diye bir zarf atıyor. Editör ne diyor biliyor musun? Her şeyi biz hazırlayacağız. Instagram içeriklerinden toplayacağız. Siz birkaç tane cümle ekleyeceksiniz, bitireceksiniz diyor. Türkiye'de böyle yazılmış yüzden fazla kitaplar. Ve İnanılmaz ve bu kitapları ya. basan yayın evlerinden bir tanesinin baş editörü bana ne dedi biliyor musun? Abi bu satıyor. Ben de diyorum ki, güzel kardeşim uyuşturucu iyi satıyor. Affedersiniz kadın iyi satıyor, içki iyi satıyor, sigara iyi satıyor, niye kitap satıyorsunuz? Allah rızası için bu yayın evlerinizi kapatın, kadın satın, içki satın, uyuşturucu satın, kumar oynatın. Bari şu kitapların sayfalarını kirletmeyin. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki yani onun kağıda verdiği değeri önemi biliyorsun. Ya şu kağıda yazık. Gerçekten yazık. Bu mürekkebe yazık. Bu emeğe yazık. Bu insanlar bunu almış, okumuş, para vermiş ona yazık. Yazıkla devam ediyoruz. Ama çok yani 8 tane Celal Şengör kitabı okurun kardeşim. Çünkü içinde konuşmaya değer bir cümle var. Ben de o cümleye karşı bir cümle kurarak imanımın ve davamın mücadelesini verebiliyorum. Bu ne bu? Bu, bu ne bu? Mesela ne, ne ben söyleyeyim. Bu ne? İnşallah haftaya rahatlama kitabıyla biraz rahatlarız. İnşallah <gülüyor> yabancı bir yazar olduğu için ümitliyim ha. Türk yazarlardan bu tarz Türk yazarlardan zaten ümidimiz yok. Siz çok okuduğunuz için biz incelemeye mecbur kaldık. Yoksa Bizim kütüphaneye değil, bizim çöp kursusuna girebilecek kitaplar. Ama bu hadi bakalım yabancı bir yazar, deneyelim. Ya nasip diyelim. Kesin bir Türk'ten daha iyidir bu tarz Türk'ten. Sakın Türkleri bilmem ne yapıyorsun deme. Bu noktada yavurlar bu işte daha iyidir. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Gazana İnşallah Şiştim ya.